Karşımızda iki tane şekil var ve bu şekillerin ekranımızda ne kadar alan kapladıklarını merak ediyoruz. Bir nesnenin bir yüzey üzerine kapladığı yere alan denir. Bir nesnenin bir yüzey üzerine kapladığı yere alan deniliyor. Buraya baktığımızda mor şeklin ekranımızda mavi şekilden daha fazla alan kapladığı belli. Ama bunu nasıl hesaplayacağız? Mor şeklin mavi şekilden ne kadar daha fazla alan kapladığını nasıl bulacağız? Bunu yapmanın bir yolu, bir alan birimi yaratmaktır. Örneğin, bir kare yaratabilirim. Diyelim ki, genişliği ve yüksekliği bir birim. O zaman buna bir birim kare diyebiliriz. Bu şekillerin alanlarını hesaplamanın bir yolu, dışarı taşırmadan ve üst üste koymadan kaç adet kareyle bu şekilleri örtebileceğimizi görmek. Şimdi gelin her iki şekli de birim karelerle kapatalım onun sonucunda alan hesaplamasını yapmış olacağız. Mavi şekilde başlayalım. 1 2 3 4 5 birim kare koyabiliyoruz. O halde bu mavi şeklin alanının 5 birim kare olduğunu söyleyebiliriz. 5 kare birim demek de yanlış olmaz. Şimdi aynı işlemi mor şekil üzerinde yapalım. Mor şekle bakalım. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kare koyabiliyoruz. Taşırmadan ve üst üste koymadan 10 tane kare koyabildik. Kareler arasındaki sınırları da çizeyim, daha rahat görebilin. Tekrar sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mavi şeklin birim karelerinde ayıralım. Mor şeklin alanı 10 birim kareye eşit. İlk başta sağdaki şeklin daha fazla alan kapladığını tahmin etmiştik, ama şimdi ölçebiliyoruz. Yaptığımız tek şey bir birim kare yaratmak. İleride genişliği ve yüksekliği 1 santim olan birim santimetre kare ve benzer şekilde birim metre kare de kullanacağız. Evet, ne dedik? Soldaki şekil 5, sağdaki şekil de 10 birim kare alan kaplıyormuş. 10 birim kare. Yani sağdaki şekil soldakinin tam 2 katı alan kaplıyor.